Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat 11 dereceliğin ilk gününde beraberiz. Eğer Mortal Kombat 11 oynamamayan varsa yani gerçekten bilmiyorum. Online'a giriyoruz arkadaşlar. Fazla oynamadım onu söyleyeyim. Kivin daha, daha alırsam eğer tertemiz rangımız belli oluyor. Boys. Yapamadık yapamadık. Hah. Yaptık bu sefer. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ama çok basitsin kanka yani. Şu seçimi yaparken çok mu zorlandın acaba? Joker'e karşı hiç dövüşmedim. E, zaten 3. oyunum falan. E, bakalım. Güzelmiş girişe. Ağzına sıçarım ben bunun, ağzına. Lan Çok vuruyor acayip fazla vuruyor. Oy! Neye uğrunt bu cücüğü? Vurunca çok vuruyor. Gerçekten çok vuruyor. Tam bir final boss karakter ya. Uy! İşte bu! Bana koydun mu Joker'i seni he? Dağıl şaşı aldık. Oh. <gülüyor> gel gel. Hasar yiyince çok vuruyor. Gerçekten çok vuruyor. Dehşet fazla vuruyor. Bomba mı attı ne yaptı o anı? Laa yine gitti. Ali üstüme geldi be. Aaa bu kullanılmıyor mu lan? Hophaa hadi Joker hadi yavrum. Hadi Joker. Joker'i kulaklara vurdum crazy. Sıkıntı yok. Yapamıyorum ama neredeyim arkadaşlar ya. Bir elim ısınma da. Allah Allah Allah Allah Allah. Az tik ome. Deli orası mı cüreti bak. Ha gülüşü de bıraktı. Evet kırı sarı da var. <Gülüyor> Lan sen benim brutalime... BAM! Ne oluyor? Raze gaza gelme, sakin ol. BAM! Uzaktan, aşağı... Ha, aşağı aşağı... Aha! Joker Raze! İkiye bölünün gibi! Vaaay! Fatality! Fatalities. <gülüyor> Amana koyduk. Neyse arkadaşlar bir Mortal Kombat videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. En önemlisi de kanala abone olup bildirim açmayı en <gülüyor> <sonra hoşçakalın. Hepiniz gülüyor> için anlaştığımızı unutmayın. hoşça hoşçakalın. Hepinizi sevinçli götürmeyin. Bye bye. Peace.